Muhteşem bir kamera, gelişmiş özellikler ve üst düzey bir donanım. İşte hepsi bu cep telefonu. Samsung Galaxy S21 Ultra'da var arkadaşlar. Bu telefonla ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. arkadaşlar Ben Özgür Çetin, teknolojioku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte az önce yaptığım girişten de anladığınız üzere Samsung Galaxy S21 Ultra'yı inceleyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz bu telefonu biz ailenin diğer üyeleriyle beraber çıktığı gün inceleme ve görme imkanı bulmuştuk. S ailesinin en son serisi 21 olarak tanıtılmıştı. 21 var ailede, 21 Plus var ve Ultra olmak üzere 3 tane farklı model var. S21 ailesinin en güçlü modeli olan S21 Ultra ise gelişmiş donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel tasarımdan bahsetmek istiyorum. Yan yüzde baktığımızda yani önden baktığımızda yan tarafta ses açma kapama tuşu ve güç tuşumuz var. Sol tarafta bir şey yok. Biliyorsunuz burada bir dönem Bixby tuşları vardı. Allah'tan bunu kaldırdı Samsung. Böyle tuşla muşla falan uğraşmıyoruz. Alt kısmı çevirdiğimizde ise e, sim kart yuvasını görüyoruz ve Type C dediğimiz, USB Type-C dediğimiz bağlantı yuvası ve hoparlör çıkışlarını burada görüyoruz. Üst kısımda ise herhangi bir bağlantı vesaire bulunmuyor. Sadece mikrofon ve diğer algılayıcıların deliklerini görmüş oluyoruz. Arka tarafa çevirdiğimizde ise karşımıza farklı bir tasarım geliyor. Burada 5 tane delik var arkadaşlar. Ya kamera... E, ...objektifinin bulunduğu bölüm görülüyor ama aslında burada dört tane kamera var. Bir tanesi lazeri otofokus için kullanılan algılayıcının olduğu yer ki o sağ en üst kısımda bulunuyor. Onun hemen altında bir led lambamız var. Onun altında da periskop e, ve diğer e, zoom objektiflerin bulunduğu e, grup yer alıyor. Yani kamera modülü yine bu tarafta yer alıyor. Bu arada e, siyah renkli sürümü bize gönderilmiş. Bu siyah renk gerçekten simsiyah. Bunun için de böyle uzun bir video yayınlamıştı Samsung. Bunun için özel araştırmalar ve özel çalışmalar yapılmış ve bu arka tarafın simsiyah olması için de özel bir materyal geliştirdiğini söylüyor Samsung bizlere. Gerçekten de mat, şık, havalı bir siyah karşımıza çıkıyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Bu kamera çıkıntısı birazcık var tabii ki her zaman olduğu gibi ama bu sefer şöyle bir şey yapmış Samsung. Hem üst tarafta hem de yan tarafta bir... Yumuşak bir geçiş var. Yani parmağınızla dokunduğunuz zaman bu yan ve üst taraflardan bu kamera çıkıntısını anlayamıyorsunuz. Ama iç taraftan ya da alt taraftan yani şuralardan ve şuralardan dokunursanız elbette bu kamera çıkıntısı algılanıyor arkadaşlar. Onu söylemiş olun. Bunun dışında hani telefonun başka bir hani böyle fiziksel olarak anlatabileceğimiz çok bir bölümü yok. Ön kamera ise üst kısmında tam ortaya delik şeklinde konumlandırmış parmağınızla bunu hissedebiliyorsunuz. Şimdi gelelim Samsung Galaxy S21 Ultra'nın teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Tabloda telefonun ana özelliklerini biz yazacağız. Diğerlerini ben şimdi size anlatacağım arkadaşlar. 6.8 inçlik 3200 e 1440 piksellik bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranın yenileme hızı 120 Hz ama bu yenileme hızı ile ilgili ben birazdan bazı detaylar söyleyeceğim. Siz değiştiremiyorsunuz. Telefon sizin yerinize Otomatik olarak yenileme hızını ayarlıyor. Onu belirtmiş olalım. Samsung Exynos 2100 işlemci kullanıyor. 12 GB RAM, 256 GB depolama özelliğimiz var. Bu arada microSD kart bağlantımız yok. Yani depolama alanını arttırma imkanımız yok. Ama 256 da bence birçok kullanıcı için aslında yeterli olabilecek bir rakam. Onu da belirtmiş olayım. Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Ana kameramız 108 artı... 12 megapiksellik bir ultra geniş açı, 10 megapiksellik telefoto ve 10 megapiksellik periskop. Ki bu telefotomuz 3x optik zoom verirken, periskop dediğimiz kamerayı 10x, evet yanlış duymadınız, 10x optik zoom verebiliyor. Toplamda da 100x dijital zoom yapıyorsunuz. Veya 30x de dijital zoomlarımızın olduğunu söylemiş olalım. Bu ana kameramız, sıkı durun, 8K 24 fps video kayıt yapabiliyor. 40 megapiksellik bir ön kamera bizleri karşılıyor. Bu ön kameramız 4K 60 fps ki, S ailesinin daha önceki modellerinde de bu 4K 60 karşımıza çıkıyordu. Wi-Fi 6E desteği var. 6 değil 6E. Onun da detaylarını birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. 5000 miliamperlik bir pilimiz var. 25W kablolu, 15W kablosuz ve 9W'ta ters kablosuz şarj özelliğinin olduğunu söyleyelim. 5G desteğimiz var. esim sim desteğimiz var. Ve Türkiye satış fiyatının 256 GBlık bu sürüm için... 16.499 TL olduğunu belirtelim. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Biliyorsunuz Samsung'un iki farklı modeli bulunuyor. Bu çok tartışılan bir konu. İşlemci açısından baktığımızda hem Note ailesinde böyle bir durum söz konusu hem de S, yani S21 ailesinde de aynı durum devam ediyor. Bir Exynos'lu sürüm var. Bir de dünya çapında belli ülkelerde Amerika ve Çin'de dağıttığı Snapdragon'un sürümleri var. Şimdi Türkiye ve benzeri ülkelerde, dünyanın birçok ülkesinde Samsung bu modelleri Exynos model işlemcili dağıtıyor. Exynos'un en yeni modeli olan ki 5 nm teknolojisine sahip 2100 modeli var bu cihazın üzerinde. Samsung'un iddiasına göre arkadaşlar bu cihazın pil performansı çok daha iyi önceki işlemcilere göre. Şimdi biliyorsunuz o tarafta ciddi bir tartışma vardı ve birçok Kullanıcı da e, Exynos'la Snapdragon'un e, Samsung modellerini karşılaştırdığında pil anlamında özellikle, e, pilin uzun vadede, özellikle bunu altını çizerek söylüyorum, pilin uzun vadede Snapdragon'un modellerde daha uzun süre gittiğini söylüyordu. Tabii ki bizim bunu test etme imkanımız olmadı. Ancak performans olarak baktığımızda e, herhangi bir performans sıkıntısı yaşatabilecek bir durum söz konusu değil. Birçok uygulamada, günlük uygulamada, kamerada, şurada, burada hepsini biz denedik, kullandık telefonu. Bizzati olarak ben şahsen kullandım. Herhangi bir sıkıntısı olan bir işlemci değil. Ama söylediğim gibi uzun vadeli kullanımlar örneğin bir sene sonra, 6 ay sonra, 10 ay sonra pil performansında düşüşler olduğu iddiaları vardı Exynos'lu işlemciler için. Samsung bunu yeni modelde giderdiğini iddia ediyor. Ama bunu test etmemiz için birkaç ay kullanmamız gerekiyor. Biz de şu andaki yaptığımız testlerde 15-20 günlük bir testin sonucunda bu bilgileri aktardığımız için o konuda çok kesin bir yorum yapamıyoruz. Ama ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Bazı sintetik testlerde yaptık telefonla. Pil performansı bir tık düşük gibi geldi bize. Ama bu uzun vadeli bir durumda nasıl olur onu çok net olarak bilmiyoruz. Ama günlük kullanımdaki herhangi bir işlemde vesaire bir sıkıntı oluşturmuyor. Exynos'lu bu işlemci gayet güzel bir şekilde çalışıyor ve... Herhangi bir sorun yaşamadan cihazı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi biz performans testleri de yaptık, sentetik testlerde PC Mark Benchmark testinde ki şu anda ekranda görüyorsunuz 13.467 puan aldı bu cep telefonu arkadaşlar. Elbette sentetik testler tek başına belki yeterli olmayabilir ama fikir vermesi açısından önemli olduğu için bu tarz testleri de biz koyuyoruz ve sizinle paylaşıyoruz. Günlük kullanımda biz birçok işlemi yapabiliyoruz. Tabii ki bu üst düzey bir telefon olduğu için işte 12 GB RAM, 256 GB SSD gibi özellikleri olduğu için performans anlamında bir sıkıntı yaşatacak bir sorun biz kesinlikle ve kesinlikle karşılaşmadık. Onu baştan söylemiş olalım. Yani amiral gemisi bir telefon olduğu için de herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Bu arada bir Kutusunda görüyorsunuz oldukça ince bir kutumuz var. Ee, biliyorsunuz Apple'la başlayan bir e, popüler bir trend vardı. Samsung da bu trende uydu. Hatta farklı markalarla da bu trendin devam edeceğini söyleyebiliriz. Kutusundan kulaklık ve aynı zamanda şarj adaptörü çıkmıyor. Sadece iki ucu Tip-C yani Type-C dediğimiz bir USB kablosu çıkıyor. Bunun dışında kutusundan herhangi bir adaptör vesaire yok. Ama ön siparişi verdiğiniz zaman ki o belli bir süre için geçerliydi arkadaşlar yanında Galaxy Buds Pro kulaklığının da verildiğini söyleyelim. Onun dışında kutudan herhangi bir şey çıkmadığını da belirtelim. Yani hızlı şarj istiyorsanız buna uyumlu bir adaptör ya olacak elinizde ya da bir şekilde o adaptörü tekrar satın almanız gerekecek. Onu da belirtelim arkadaşlar. Gelelim telefonun en iddialı olan tarafı kamera tarafına. Şimdi telefonda 108 megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. Ana kamera modülü içinde. Ona 12 megapiksellik bir Ultra geniş açı, 10 megapiksellik bir telefoto ve 10 megapiksellik de bir periskop kamerası eşlik ediyor. Şimdi bu kameralarla gerçekten de çok çok iyi fotoğraflar çekiyorsunuz. Sadece fotoğrafik anlamda değil çünkü bir sürü ayarı var arkadaşlar. O kadar çok ayarlar var ki yani belki bir bu videonun tamamı kadar biz sadece kamerasını ayırsak gerçekten de herhangi bir şey olmaz, anlatı anlata, anlata bitiremez. O kadar çok farklı farklı ayarı var ama baktığımızda genel olarak işte tek çekim diye bir özelliği var mesela burada e, kamerayı siz farklı farklı açılarla hareket ettiyorsunuz otomatik olarak video ve fotoğraf çekiliyor ve bunları size beyninize sunuyor makineme diyor ki bunu bunu bunu seçtim diyorsunuz ve bunları kayıt etmiş oluyorsunuz arkadaşlar bu önemli bir nokta neden e, hani Böyle işte Instagram için, YouTube için şurası için burası için kısa kısa videolar hazırlıyorsunuz veya fotoğraflara ihtiyacınız var. Bu cihaz size sunuyor, siz de beğendiklerinizi kaydediyorsunuz ve onları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca mesela e, optik zoom da e, 3x ve 10x optik zoom var dedik. Hem 3x'te hem 10x'te çok başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyelim, bütün kameralarda, şimdi bazen sadece ana kamerada oluyor ama hem ön hem arkada geçerli bu ve diğer ar ö, arka kameradaki. Diğer bütün modül kamera modüllerinde de 4K 60fps e kayıt yapabiliyorsunuz. Ayrıca 8K seçeneğinde olduğunu söyleyelim. Tabi 8K'da zoom filan giremiyorsunuz ama diğer modlarda zoom girebiliyorsunuz. Özellikle Full HD'de bütün zoomları kullanabiliyorsunuz. Ve özellikle arkadaşlar 10x optik zoomla çok ciddi bir yakınlaştırma oluyor. Bir de 30x ve 100x dijital zoomları var. Şimdi onlar nasıl kullanıyorsunuz? Takdir edersiniz ki o kadar zoom girdiğiniz zaman elinizdeki en ufak bir titreşim bile böyle hani kamerada bir e, oynamaya yol açıyor. Bunun için Samsung Zoom Lock diye bir özellik geliştirmiş. Şimdi Zoom lockta şu oluyor. Siz görüntüyü sabit tuttuğunuz anda kamera o, o, o görüntünün çekilmek istendiğini anlıyor ve 2 saniye boyunca fixliyor o görüntüyü. Yani sabitliyor. Siz de düğmeye bastığınız anda fotoğrafını çekmiş oluyorsunuz. Yoksa... ...onları çekmeniz mümkün arkadaşlar. Hatta ben şimdi e, bu, bunları anlatırken detaylara o, o görüntüyü size koyacağım. O e, zoom gördüğünüz zaman yani zoom kilidi özelliği olduğu için... ...çok güzel fotoğrafa çekiyorsunuz. Ama tabii takdir edersiniz ki dijital zoom çok iyi sonuç vermiyor. Ama hani işi kurtarayım, günü kurtarayım, uzaktaki bir şeyi çekeyim dediğiniz zaman da... Anlaşılmayacak kadar da kötü değil sonuçlar. Gayet başarılı sonuçlar veriyor. Hatta biz videonun içinde farklı yerlere koyacağız bunları. Hani işte geniş açıyı, normal açıyı, 3x optik zoom'u, 10x optik zoom'u, 30x dijital zoom'u ve 100x dijital zoom'u da siz de görebileceksiniz arkadaşlar. Bu gerçekten de çok başarılı. Ayrıca kameranın birçok ayarı var. Yani fotoğraf çekerken işte mesela bazı Siyah beyaz çekim modları olsun, bazı efektler olsun. İşte arka planı flu video da yapabiliyorsunuz. Bununki daha serisi modellerinde de vardı. Ve bir sürü farklı farklı ayarı bu telefonla kullanabiliyorsunuz. Hatta biz onlarla böyle güzel fotoğraflar da çektik. Onları da birazdan sizlere göstermiş olacağım. Şimdi gelin hem ön kamerayı hem de arka kameranın bir video kalitesini bir gözlemleyelim. Örnek fotoğrafları bir bakalım. Daha sonra incelememiz devam edecek. Arkadaşlar bu videoyu Samsung Galaxy S21 Ultra'nın ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. 4K 60fps video kayıt yapabiliyor bu kamera. Ve e, görüntü kalitesi de işte bu şekilde. Oldukça gürültülü bir ortamda, değil biliyorsunuz. Bizim ofisin balkonu biraz gürültülü. Şöyle hemen arka tarafta görüyorsunuz. E, e bir kenarında olduğumuz için biraz gürültülü bir ortamdayız. Sesi ve görüntüyü şu anda Samsung Galaxy S21'in ön kamerasıyla alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu Samsung Galaxy S21 Ultra'nın ana kamerasını kullanarak kayıt ediyoruz. 8K 24fps kayıt yapabiliyor bu ana kameramız. Ve bu modu kullandığınızda tabi belli özellikleri, zoom girmek gibi özellikleri kullanamıyorsunuz. En azından optik tarafı kullanamıyorsunuz. Ama 4K 60fps modunu bütün kameralarda ve arka plandaki ve öndeki bütün kameralarda kullanılabildiğini söyleyelim. Gürültülü bir ortamdayız, ofisimizin okulundan yapıyoruz bu kaydı. İşte Samsung Galaxy S21 Ultra'nın ana kamera performansı da bu şekilde arkadaşlar. Öte yandan kamera ki ana kameramız 8K 24fps video kayıt yapabiliyor. Tabii 8K çok bu gerekli, çok mu önemli değil. Ama özellikle böyle çok yüksek kaliteli bir şeyler istiyorsanız bence kullanılması gereken bir mod olmuş. Ama 4K 60fps de gayet yeterli sonuçlar sunuyor. Ama ben 8K yapayım, 5 sene sonra da izlerim. En azından kötü bir çözünürlük olmaz diyorsanız ben bu çözünürlüğü kullanmanızı öneriyorum. Ama 8K'da bazı fonksiyonlarınız kullanılamıyor. Bu arada videoda da titreşim engelleme falan özellikleri de var. Bu özellikler sayesinde çok daha net videolar çekebiliyorsunuz. Onun da altını çizmiş olayım arkadaşlar. Gelelim Samsung Galaxy S21 Ultra'nın oyun performansına. Şimdi biz birçok oyunda oynadık. Ne oynadık? PUBG oynadık. Standart olarak artık karşımıza çıkan bir oyun olduğu için mutlaka oynuyoruz. Bir de yeni yeni, yeni gelen bir oyunumuz daha var. Genshin Impact isimli oyunu oynadık. Bu iki oyunda çok ciddi grafik detay istiyor arkadaşlar. Grafik ayarlarının sonuna kadar yaptığımız testlerde şöyle bir pil durumu oluştu. Her iki oyunda da arkadaşlar 10'ar dakika oynadık. PUBG'de %96 ile başladığımız oynama sürecimiz 10 dakika sonra %93'te bitti. Isı değerlerine bakacak olursak başlangıçta 32 derece olan cihazın arka ısısı 35.7'ye yükselmiş oldu. Genşin Impact'e de yine 10 dakika oynadık arkadaşlar. %86 ile başladığımız oyun %83'te bitti arkadaşlar. Ve 40 derece ile başladığımız oyunda 41.3 dereceye ulaşmış olduk. Evet gördüğünüz gibi oyun tarafında da aslında beklentileri karşılayan bir cep telefonu Samsung Galaxy S21 Ultra. Ee, eğer oyun oynuyorum ben çok ve e, bu oyunlar da benim için çok önemli diyorsanız bu anlamda sizi üzmeyecek bir cep telefonu olduğunu da söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S21 Ultra'nın aynı zamanda bir pil testini de yaptık arkadaşlar. Klasik olarak bizim yaptığımız PC Mark bateri testini aldığımız sonuç ise birazcık düşük geldi bize. 10 saat. Dört dakikalık bir sonuç bulduk, yani bir parça düşük geldi. En azından benim daha önce yaptığım bu tarz amiral gemisi telefonlara göre değerlendirirsek birazcık düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu bile ortalama bir günü çok rahat bir şekilde geçirmenizi sağlıyor. 5000 mAh'lik bir pil var dedik arkadaşlar. İşte kablosuz şarj özelliği var, 25 Watt'lık kablolu şarj özelliği var, 15 Watt'lık kablosuz şarj ve 9 Watt'lık kablosuz ters şarj özelliğinin olduğunu da söyleyelim. Bu özelliklerle beraber cihazı hem başka telefonları veya başka cihazları şarj etmek ya da kablosuz olarak şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. E, ama 25 wattlık bu kablolu şarjı kullanmak için de uyumlu bir adaptörümüzün olması gerekiyor. Bunun da altını çizmiş olayım arkadaşlar. Ki kutusundan çıkmadığını videonun önceki dakikalarında size iletmiştik. Şimdi telefonda 120 Hz ekran yenilemez olduğunu söylediğim teknik özellikler tarafında arkadaşlar. Şimdi bu gerçekten de çok akıcı bir kullanım imkanı sunuyor ama siz bunu ayarlardan değiştiremiyorsunuz. Yani bir adaptif dedikleri, Samsung'un bu şekilde ifade ettiği bir özellik bu. Örneğin siz bir oyun oynuyorsunuz. Eğer oyun 120 Hz'i destekliyorsa otomatik olarak ekran yenileme hızı 120 Hz'e çıkartılıyor. Ya da internette geziyorsunuz orada çok yüksek bir yenileme hızı ihtiyacınız olmadığı için otomatik olarak değeriniz düşürülüyor. Yani dinamik bir durum söz konusu. Biliyorsunuz bazı telefonlarda siz bunu değiştirebiliyorsunuz. 60 Hz olsun, 90 Hz olsun falan gibisinden. Ama Samsung Galaxy S21 Ultra'da ne yazık ki böyle bir özellik yok. Cihaz sizin yerinize karar verip otomatik olarak yenileme hızını arttırıyor veya azaltıyor. Telefonun bir diğer üst düzey özelliği ise Wi-Fi 6E desteğine sahip olması. Şimdi biliyorsunuz Wi-Fi 6 yeni nesil bir Wi-Fi bağlantı teknolojisi. 6E ise ondan da hızlı ve daha gelişmiş bir sürümü altının. Ve bu çok fazla cihazda bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden bence burada olması çok iyi olmuş. Çünkü Wi-Fi 6 olmasını beklerdim ama 6E olması hani ekstra bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Çok daha hızlı dosya transferi yapabileceği anlamına geliyor. Fakat şöyle bir durum var. Bağlı bulunduğunuz ortamda yani internette bağlandığınız ortamdaki router'ın, modemin ya da hangi cihazdan bağlanıyorsunuz? Onun da Wi-Fi 6E özelliğinin olması şartıyla böyle küçük bir nüans var. Onu da belirtmiş olayım. Öte yandan telefonun 5G desteği var. Onu zaten teknik özellikleri söyledik. Türkiye'de 5G henüz kullanılmıyor ama 1-2 yıl içinde gelir diye tahmin ediyoruz. Aynı zamanda yakın zamanda kullanıma sunulan bir eSIM özelliği de yine telefonda bulunuyor. Artık Türkiye'de de telefonlarımızı sim karta ihtiyaç olmadan eSIM dediğimiz yani Bütünleşik olarak bir sim teknolojisiyle ile kullanabiliyoruz. 3 e, operatör de bildiğim kadarıyla bu teknolojiyi destekliyor. Ve istediğiniz operatörü giderek hani ben sim kart kullanmak istemiyorum, e-sim'e geçmek istiyorum dediğiniz zaman ki bazen de ücretsiz bazen de ücretli onu araştırmanız gerekiyor. E, bu telefonu sim kart olmadan da e-sim ile beraber kullanabiliyorsunuz. E-sim e kullanmak için donanım desteği gerekiyor arkadaşlar sonradan elde edilen bir özellik değil. O yüzden telefonda bulunuyor olması bence yine önemli artılarından bir tanesi olmuş ki bir anonel gemisinde mutlaka ve mutlaka bu tarz bir özelliği görmeyi beklerdik. Şimdi gelelim son konumuz hepinizin merak ettiği e, telefonun fiyatı. Samsung Galaxy S21 Ultra'nın biz bu testi yaptığımız tarihteki 256 GB sürümünün fiyatı 16.499 TL idi. Biraz yüksek mi? Evet yüksek arkadaşlar. Yani e, yurtdışı fiyatlarına göre kur kurla vesaireyle karşılaştırdığımız zaman Birazcık yüksek kalıyor ama bu yüksekliğin tek sebebi Samsung'un fiyat politikasından kaynaklanmıyor. Ülkemizdeki ne yazık ki vergilendirme sistemi işte ve diğer konulardan dolayı ÖTV'de şuydu buydu derken telefon fiyatları gerçekten de çok yüksek bir noktaya çıkmış durumda. 16.499 TL böyle bir telefonu verilir mi? İşte biraz ne beklediğinize bağlı. Yani 16.000 lira arkadaşlar çok güzel fotoğraflar çeken bir fotoğraf makinesi alıp Ondan para kazanabilir bir hale de gelebilirsiniz. Böyle bir telefonu da verebilirsiniz. Ya da bir dizüstü bilgisayarda alabilirsiniz. Aslında 3-4 tane televizyon alabilirsiniz neredeyse. Ortalama bir 5 bin lira olduğunu varsayarsak 3 tane televizyon çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Böyle baktığınız zaman evet fiyat biraz yüksek. O da dediğim gibi sadece Samsung ile ilgili değil. Türkiye'deki vergilendirme ve diğer işte döviz de şuydu buydu derken ne yazık ki fiyatlar bu seviyeye çıkmış durumda. Amiral gemisi modellere baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı artık bu 15.000 skalasının yani 15.000, bin, 16.000, bin, 14.000 bin civarındaki rakamın artık neredeyse standart haline geldiğini söyleyebiliriz. Ama bu, bu parayı böyle bir telefona verip vermemek birazcık sizin neyi beklediğinize, neyi istediğinize göre değişir. Çünkü 10x optik Zoom sunan piyasada mesela başka telefon yok. Ee, başka modellerle karşılaştırabilir. Daha pahalı telefonlar da var. iPhone modelleri de var mesela. iPhone 12 Pro Max filan bu telefondan daha pahalı sürümleri de bulunuyor. Ee, onları da tercih edebilir ama özellik açısından baktığımızda Samsung'un bir tık daha önde olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar biraz uzun bir video oldu ama Birçok özelliği anlatmak istedik ve telefonda çok fazla özelliği olunca videoda ister istemez biraz uzamış oldu. Samsung Galaxy S21 Ultra ile ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz, gözümüzden kaçan bir detay varsa soru olarak, yorum olarak bize sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini okuyor ve değerlendiriyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ki aramızda olmayanlar var. Hepsini görüyoruz. Ben bakıyorum onatexten. Ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alanı takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.